Değerli basın emekçileri, e, biz bugün burada e, HDP Ekoloji Komisyonu, HDK e, Halkların Demokratik Kongresi ve Mezopotamya Ekoloji Hareketimiz olarak e, günlerdir bölgede, afet bölgesinde yaptığımız e, gözlemlere ilişkin e, bir takım bilgilendirmelerde bulunacağız. E, ben size e, burada olan e, arkadaşlarımızı tanıtayım önce. E, ben ben Melekşe Kızıldere Ekoloji Komisyonu Es sözcüsü ee, Ekoloji Komisyonu'ndan sorumlu e, Genel Başkan e, Yardımcımız Naci Sönmez e, Halkların Demokratik Kongresi Genel Meclisinden İlden Kibar arkadaşımız e, Yine HDP Ekoloji Komisyonu'ndan Melistan'dan ee, Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden Derya Akyol ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden, daha doğrusu Mezopotamya Ekoloji Meclisimizden e, Murat Bilgiç e, burada. E, hepimiz e, bu gözlemlerimize ilişkin e, bilgileri aktaracağız. E, biz günlerdir afet bölgesindeyiz. Hatay'dan başlayarak e, Malatya'ya, Amede, Adana'ya, e, illere ve ilçelere e, gittik ziyaretlerde bulunduk halen e, orada bulunan e, ve kaldırılmayan enkazları inceleme şansımız oldu çünkü biliyorsunuz enkazlar apar kaldırılıyor e, bazen e, onlardaki bilgileri e, ve numuneleri alma fırsatı bile vermiyor bazı yerlerde gizlilik getirildi e, bunun birçok e, bu afetin birçok etkisi var ekolojik etkisi bunlardan bir tanesi toplumsal ekonomik etkisi ve afetin kötü yönetilmesi sonucu da çok ciddi bir insani kriz var. Bu insani kriz sadece insanları değil diğer canlıları da etkiliyor. Çok yönlü çok büyük bir yönetim ve insani krizle karşı karşıyayız. Dün yapılan çok ağır açıklamalar var iktidar tarafından kabul edilemez açıklamalar var depremzedelere yönelik. Fakat Türkiye'den birçok kurum, e, neredeyse bütün Türkiye ve Kürdistan aslında afet bölgesinde. Herkesin gözü kulağı afet bölgesinde ve dijital medya çağındayız. Bütün gerçekler ortada fakat yine de e, bu yapılan propagandaya karşı e, bütün gerçeklikleri ortaya koymak, açıklamak ve ge gerçek bilgiyi vermek, buna uygun politika sunmak bizim e, görevimiz. Dolayısıyla biz de e, bu sorumluluk üzere sizlere... E, bu gerçeklikleri iletmek istiyoruz. Çok uzatmadan ben sözü e, bu alanda bizlere bilgilendirme yapacak arkadaşlarımıza e, bırakacağım. E, bir politik değerlendirmeyi e, Nadi Sönmez ardından AFET'e ilişkin enkazları ilişkin bilgi ilden kibar e, onun ardından Melis Tantan'dan ekolojik değerlendirmeyi bölgeye ilişkin e, bilgi deryadan ve bu e, koordinasyonun nasıl yönetildiğini bu dayanışmanın bu e, devletin olmaması haline ilişkin, dayanışmanın halk tarafından nasıl örgütlendiğine ilişkin bilgiyi de Murat Ar Mirat arkadaşımız yapacak. E, ben sözü e, naciz ömese bırakıyorum. Evet. Evet, değerli basın emekçileri, Münek Şim'in e, söylediği gibi, biz burada bir basın bilgilendirmesi için bir aradayız. E, hemen hemen 4 gündür, 5 gündür e, bölgede, çeşitli illerde yaptığımız temaslar sonucunda çeşitli... E, Değerlendirmelere sahip olarak karşınıza çıktık. Öncelikle şunu söyleyeyim, bütün hayatını kaybetmiş yurttaşlarımıza baş dilerken yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ve doğal olarak da bu süreci hep birlikte dayanışmayla, birlikte yan yana, omuz omuza hareket ederek aşacağımıza inancımızı bir kez daha belirterek başlamak istiyorum. Bugün karşılaştığımız manzara sadece bir depremin enkazı değil esasen bir yönetim e, enkazıyla Türkiye'nin yönetilme problemiyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğiyle sahada da yüzleşmiş olduk. Zaten kendisini depremin olduğu saatten itibaren hissettiren Türkiye'deki bu yönetim krizi, tek adam rejimi, e, sarayın e, saray içerisinde e, ö, ö, odaklanmış olan e, ciddi bir de, diktatörlük rejiminin sonuç itibarıyla e, yarattığı o merkezci anlayışın, yerelleri yok eden katılımcılığı, çoğulculuğu, esas almayan anlayışın iflasıyla karşı karşıya kaldığımızı hem biliyorduk hem de sahada görmüş olduk aynı zamanda. Yani Bugün iktidar çevrelerinden yapılan açıklamaları izlediğimizde sanki Türkiye'de herhangi bir sorun yok. Muhalefet, muhalif kesimler, Türkiye'nin sivil toplumu, demokratik örgütleri, e, siyasal hareketleri sanki ortalığı e, kıyamet varmış gibi lanse ediyorlar diye ifade etseler de dünkü açıklamalarda iktidar çevrelerinden çok ağır ve kabul edilemez açıklamalardı. Doğal olarak e, sahada bu durumu böyle olmadığını biz bizzat kendimiz gözlemledik yurttaşlarla yaptığımız temaslarda deprem ifade ettikleri, ortaya koydukları tespitlerde bizi doğrulayan nitelikteydi. Burada herhangi bir siyasi ayrıma, e, toplumsal e, zemindeki farklı siyasi duruşlara, etnik kimliklere, farklı cinsiyete sahip yurttaşlarımıza, kime sorduysak, yani bugün iktidara büyük bir öfkenin olduğunu ifade edebiliriz. Bu tabii esas olarak vahşi kapitalizmin, onun ranta odaklı, talana odaklı siyasetinin çökme halidir esas olarak. Yani ortada çöken şey sadece 10 ilimizden ibaret coğrafi yapının değil, esas olarak bugün dünyada liberal kapitalizmin, Neoliberal kapitalizmin uyguladığı politikaların, özellikle bizim gibi ülkelerdeki inşaata dayalı, betona dayalı, ranta dayalı ve odaklı siyasetinin, politikasının çöktüğünün göstergesidir bu. Doğal olarak biz her zaman şunu ifade ettik, hiçbir zaman aşırı merkezileşmiş, yetkiyi tek bir merkezde toplamış iktidarların hiçbir şekilde güçlü olamayacağını, toplumun hiçbir ihtiyacına çözüm üretemeyeceğini yıllarca ifade ettik. Ama böyle bir afet yaşanması gerekmiyordu bunun görülmesi için. Bunun görülmesi için kayyum atanan belediyelerin, yerel yönetimlerin gücünün tırpanlanması sonucu bu duruma geldiğimizin görülmesi ve bu resmin ortaya çıkması için binlerce yurttaşımızın taş yığınlarının altında kalması gerekmiyordu. Asla bunu kabul etmiyoruz. Böyle afetlerle sınanmak istemiyoruz biz. Türkiye toplumu bunu hak etmiyor şeyden önce. Doğal olarak bunu nerede gördük biz? Sağda şöyle de gördük iktidar kendi güçsüzlüğünü o ilk andan itibaren ilk saniyeden itibaren depremin olduğu ilk anlardan itibaren sahada olmayışın 2-3 gün hiçbir şekilde sahada olmayan devletin esas olarak bu güçsüzlüğünü e, deşifre edilmemesi için açık edilmemesi için açığa çıkmaması için sivil topluma dayanışma gösteren yurttaşlara gönüllülere karşı nasıl bir, bir politika içerisinde olduğunu da ne yazık ki çıplak bir şekilde izlemiş olduk. Bugün biliyorsunuz Pazarcık'ta HDP'nin koordine ettiği gibi siyaseten bu işin hiçbir zaman propagandasını yapmadık. HDP ve bütün dost müttefik örgütlerimizin birlikte koordine ettiği kriz, koordinasyon merkezine bile kayyum attıyan zihniyetin esas olarak ben bilirim, ben yaparım, ölmüşse de yurttaşlarımız ben bunu hallederim zihniyetinin sonucudur. Esas olarak bu zihniyetin artık bu depremle birlikte en azından tela giderilebileceğini bu iktidarın yol edilebileceğini ve Türkiye'de daha demokratik, katılımcı, şeffaf, özgürlükçü bir yönetim anlayışına kapı aralayabileceğimizi, demokratik ve ekolojik bir cumhuriyetin en azından inşası için bir üçüncü yol açılabileceğini de buradan ifade etmek isteriz. Bunun için güçlerimizi seferber etmek gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki bunun etkileri çok büyük. Siyasi sonuçları olduğu gibi yani bu hayatlar kolay kurulamayacak, aylarca belki de yıllara yayılan... E, ciddi bir onarım sürecine ihtiyaç var ve bunun için de yine bu iktidar değişikliğinin zorunlu olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Çünkü eğer bu anlayışta devam edebilir edersek 99 depreminden nasıl ders çıkartmamışsak 2023 depreminden de ders çıkartamayan bir zihniyetle karşı karşıya kalacağız ve asla bu işleri toparlayamayacağız diye düşünüyorum. Şimdi son olarak da şeyi söyleyeyim. Dün iktidarın diline bakacak olursak ki ülkenin e, tepesinde bulunan ve bu ülkede Cumhurbaşkanı hüviyetiyle topluma seslenen Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamaları gerçekten çok feca attı. Yani buradan bir kez daha bunu kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz. Şerefsizlik, namussuzluk, ahlaksızlık olarak bir toplumun toplumun bir kesimine ya da bu süreçte bir takım tespitlere ve sonuçlara varmış olan kesimlerin yaptıkları açıklamalara ve uyarılara ve yapıcı ve onarıcı uyarılara bu şekilde yaklaşmanın her şeyden önce ötekileştirici bir dil olduğunu, bir anlayış olduğunu ifade etmek isteriz. Bu dille Türkiye ve bu coğrafyada halklarımız asla, asla demokratik bir ülkeye yaşama kavuşamazlar. Bir defa bu zihniyetin mahkum edilmesi lazım. O nedenle Türkiye'de her şeyin artık bu ülkede kesinlikle bu depremden ve depremden öncesi ve sonrası olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir deprem öncesi Türkiye ve depremden sonra Türkiye noktasında artık toplumun inisiyatif alması gerektiğini bu ülkedeki demokratik güçlerin, kadınların, gençlerin, ekolojistlerin, bütün yurttaşların sorumlulukları alarak hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle bir kez daha buradan arkadaşlarımız sizlere değerlendirmeler yapacaklar. Bu işin tabii insani boyutu var, ekolojik boyutu var, sağlık boyutu var, toplumsal onların boyutu var. Tüm bu yönleriyle de o bilgilerin de çok kıymetli olduğunu şimdiden ifade etmek isterim. Ee, bu bilgilerle yeniden halkımıza başsağlığı diler. Ee, yan yana, omuz omuza dayanışma içerisinde... Önümüzdeki süreci örgütlemeyi temenni ederim. Teşekkür ediyorum. Sağolun. Ben de öncelikle hepimizin başı sağ olsun diyorum. Bizler depremin ardından Hatay'dan başlayarak Maraş, Antep, Adıyaman, Malatya'da depremini gözlemleme şansımız oldu. Depremin hala 15. günde, bugün 17. gününe girdik. Hala gerçekten barınma problemlerinin, gıda ve hijyen problemlerinin olduğu bir gerçek. İnsanların sağlıklı ortamlara ulaşamadığına tanık olduk. Hatta şu örnekleri vermek gerekirse bin kişiye yakın insanın tek bir tuvalette sağlıksız hijyensiz koşullarda yaşadığına tanık olduk. Özellikle kadınlar ve çocuklar için bu ciddi bir risk de oluşturuyor. Bir anlamıyla birçok ilde de ucuz gibi hastalıkların başladığını, aslında bulaşıcı hastalıkların başladığını ya da mantar gibi problemlerin olduğunu da yine gözlemleme şansına sahip olduk. Şimdi Bugün baktığımız yerden aslında kent politikasının nasıl yanlış ve doğayla uyumsuz şekilde yapılmasının sonuçlarını hep beraber maalesef ki acı bir şekilde de tekrar tekrar da görmüş olduk ve bundan sonrası için de Hızla kent politikalarının doğayla daha uyumlu gerçekten doğaya rağmen değil ama doğayla birlikte kurulması gerektiğine tanız ee, ve bizim e, gözlemlediğimiz en önemli mevzulardan biri de tüm şehirlerde aslında e, köylere bir göçün olduğu ve köylerde gerçekten sağlıklı bir yaşamın olduğuna dair de e, bir gözlemimiz var demek ki bizler de kentleri e, köy gibi ve doğal uyumlu bir e, politikayla uyumlu hale getirebilirsek çok daha başarılı olacağızdır. Ee, yine e, iktidardan duyduğumuz kadarıyla e, hızla e, işte 1 Mart'ta başlayacak olan e, yapılaşmadan ve 3 ay içerisinde bitecek bir yapılaşmadan bahsediyoruz. E, ancak bu yapılaşmaların e, bu, e, hızla yapılması gene bilimden uzak ve betonarme şekilde olacağı için e, bunlara bir dur demekte de gerekiyor özellikle bir yıl boyunca sarsıntıların devam edeceği, artçıların devam edeceğini bildiğimiz ve zemin etüdünün yapılmadığı, henüz yapılmadığı bir noktada yeniden hızlı bir kentleşme politikası başlı başına farklı farklı sonuçlar da beraberinde getirecek. Bunlara hızlı gerçekten bizler de hızlı bir politika yerine bilimsel, doğayla uyumlu çalışmaların yapılması gerekiyor. Enkazlar gördük, evet bütün illerimizde maalesef ee, enkazların hızla gelişigüzel, kontrolsüz bir şekilde kaldırılması durumu söz konusuydu. Bunların en önemli mevzularından biri de esasen e, hala içerisinde insan olması, ölülerimizin da hala e, şey enkazlarda olması en önemli problemlerden bir tanesiydi. E, bugün gelişigüzel harfiyatlar kaldırılıyor ve insanların vücut parçalarını farklı farklı yerlerde e, gözlemlediklerini oradaki deprem de arkadaşlardan e, almış olduk. E, bu en önemli bir problem her şeyden önce sadece bir sayı değildir o ölülerin hepsi. Yani insanların gerçekten sevdikleri annesi, babası, kızı, çocuğu vardır. Bu anlamıyla ölüye saygı her şeyden önemlidir. Bu enkazları direkt kaldırmak yerine öncelikle ölülerimizi oradan çıkartıp gerçekten saygı çerçevesinde de görevimizi yapmak en önemli işlerden bir tanesiydi. Ancak bugün gözlemlediğimiz kadarıyla hızla enkazlar kaldırılıyor ve gelişi güzel farklı, farklı yerlere atılıyor. Ee, yine bu hafriyatlar için e, yani bu molozlar için söyleyecek tek şey var, e, bunların tehlikeli atık olarak değerlendirilmesi gerekiyor ve buna göre bir e, bertaraf sürecine gitmesi gerekir. Ancak gördük ki e, tüm hafriyatlar e, gelişigüzel, kontrolsüz bir şekilde işte İslahiye'de yaşam alanlarının hemen arkasında bir noktaya insanların çok yakınına e, boşaltılıyor. Ya da işte biz de gördüğümüz bir şey, yolun kenarına dökülen hafriyatları gördük ve yolun kenarındaki hafriyatların tarım alanlarına da çok yakın olduğunu biliyoruz. Ee, şimdi biz şu, şu veriler de elimizde esasen, ee, eski binalarda asbest olduğunu biliyoruz ve bu asbestin insanlara ne kadar zarar verdiğini e, ve çevre için, doğa için ve insan için, tüm canlı türler için zararlı olduğu hakkında fikrimiz var asbestle binaların kontrolsüz bir şekilde her alana dökülmesi hem insan sağlığı hem canlı sağlığı hem de doğa açısından sıkıntılar yaratıyor. En azından geride kalanların daha sağlıklı ortamlarda yaşayabilmesi için bu konuda daha özel çalışmalar yapılmalıdır. Tüm şehirlerde yoğun bir toz bulutu var. Yani asbest olmasa daha iyi inanılmaz toz bulutu var. Bu sebeple orada yaşayan Geride kalan arkadaşlarımız özellikle maske kullanımı ve benzeri önlemlerin alınması noktasında da hep beraber aslında bir çalışma da yapmamız gerek gerekiyor. Yaşadığımız felaketlerden sonra gerçekten gördük ki rantsa dayalı politikalar bambaşka bir noktaya götürüyor. Sadece eski binaların değil orada çokça işte 3 yıllık, 2 yıllık, 6 yıllık, 6 aylık binaların da yıkıldığına tanık olduk ve birçoğunun gerçekten kurulmaması gereken işte tarım alanlarında ya da bataklık olarak bilinen yerlerde kurulduğu için ya da gerçekten işte kolon kesilmesi ve benzeri üzerinden bir yıkım ve bir felakette karşı karşıyayız. Belki bundan sonrası için örmemiz gereken şey hakikaten doğaya uyumlu, insanların toplumsallığı da yaratabileceği bildiğimiz bir ortamı yaratmak diyeyim ben de ben de diğer arkadaşlara meclis arkadaşımıza sözü vereyim o da e, Merhaba e, ekolojik varlıklar açısından aslında depremin etkisi e, oldukça büyük e, aslında birçok e, etkisini de henüz bilmiyoruz öncelikli olarak aslında bu coğrafya ağırlıklı olarak barajların e, olduğu bulunduğu bir coğrafya hani ilk yapılan açıklamalarda e, barajlarda bir sıkıntı yaşanmadı açıklandı ama biz yani hem e, sivil toplum örgütleri hem ekoloji örgütleri hem de halk olarak aslında bunları yerinde gözlemleme ve e, sorunları tespit etme şansımız olmadığı hükümetin açıkladığı e, sözlere sadece biliyoruz. Onun haricinde yine bu coğrafya e, depremin etki alanı açısından baktığınızda aslında nükleer santralin bulunduğu bir yer. Mersin'de biliyorsunuz ki e, depremin etkileri ol, oldukça hissedildi hatta. Son daha Hatay'da yaşanan depremde yıkılması beklenen, yani ağır hasar alanda bir, bir bina var. Ee, nükleer santralini de yine hasar almadığına yönelik bir açıklama var ama e, bu açıklamalara güvenilmediğini yine nükleer karşılıklarının açıklamalarından biliyoruz. Bunların hepsinin aslında bölgede hem bu e, baraj politikaları hem de işte bu güvenlikçi politikalar ve enerji politikalarının ile uyumlu işletilmediğini ve bütün gerçeklerini açığa çıkartması gerektiğini aslında bugün açısından söylemek mümkün. Yine e, İliç tarafında yine depremin etki sahası olarak düşündüğümüzde erzincan İliç'teki belki bölgedeki en büyük altın madeninin olduğu gerçekliği var ve yakın zamanda yine bir siyanür sızıntısının yaşandığı bir bölge. Dolayısıyla aslında bir, tüm Fırat Havzası'nın etkilenme durumu var ve büyük bir risk taşıyor. Ve ama bu deprem sonrasında oradaki etkileri açısından da bu sonuçları bilmiyoruz. Deprem bölgelerinde bu tarz büyük yatırımların, bu tarz büyük projelerin tehlikeli hem doğaya hem de insan hayatına aslında tehlike yatan projelerin gerçekleşmemesi, yapılmaması gerekiyor. Deprem, hani bu yaşadığımız deprem, bu felaket aslında bunu bir kez daha gözler önünde sürmüş durumda. İlkinin bahsettiği şey aslında birçok hani bu coğrafyada gezerken tarım arazilerinde. E, göl kenarlarında, sulak alanlarında yerleşimlerin olduğunu tespit ettik. Aslında yıkımın en ağır olduğu yerlerde bu alanlarda özellikle. Evet, zemin yapısının daha kayalık olduğu, daha sağlam olduğu yerlerde yıkımlar var. Ama e, mesela Gölebaşı tarafında, göle yakın olan yerdeki yıkım, e, göl, diyor, gölden uzak olan yerdeki yıkımlar epe epey fazla. Bunların hepsinden aslında bir ders çıkarmak gerektiğini, hem beton yapılaşmaya karşı, Durmak hem de e, zemin e, açısından yani insanların yerleşim alanlarını kurmak açısından da daha doğaya uygun, daha iklime uygun yapılar e, kurmak ve yerleşim alanları kurmak gerektiği ile ilgili sonuçlara çıkarmamız gerekiyor bu deprem sonrasında. E, yine asbestten bahsettik aslında asbest e, tabii ki yıkımlar asbest tuzu yaratıyor ama bu asbest tuzu e, kentlerde şu an hafriyatlar kaldırılırken e, e, birçok aslında canlının hayatını etkiliyor. Kent merkezlerinde ya da yakınının olduğu her alanda asbest tozu solunuyor. Bunlar sadece insanlar değil, hani oradaki canlılar da soluyorlar. Asbestin riskleri açısından şu an öngöremediğimiz, yakın zamanda öngöremeyeceğimiz aslında büyük sağlık problemleri var. Bunların yakınlarıyla ilgili asbest uzmanlarının büyük uyarıları oldu ve bunlara uyulmuyor, uyulmayacağını da gözlemliyoruz. Çünkü biz burada bu açıklamayı yaparken hala aslında hafriyatlar kaldırılmaya ve yıkımlar yapılmaya devam ediyor. Burada bir ayrıştırma vesaire söz konusu değil ne yazık ki asbesti ve diğer e, kimyasal maddeleri ayrıştırma noktasında. E, yine depremden sonra kurulan çadır kentlerle ilgili basına yansıyan, bizlerin de paylaştığı görüntüler oldu hatırlarsınız. Çadır kentlerin kurulduğu alanlarla ilgili, e, bu bölgedeki arkadaşlar daha detaylı değineceklerdir ama özellikle Diyarbakır'da e, kurulan çadır kentin ve Hatay Samandağ'da kurulan çadır kentin sulak alanların kenarına kurulduğuna tanıklık ediyoruz. Diyarbakır'da özellikle hani şehrin uzağında soğuk bir bölgede taşkın alanının olduğu bir bölgede e, yine yine yine Samandağ'da hatırlarsınız tutsunemi uyarısı yapıldı, sonra geri alındı ama en nihayetinde yine deniz kenarında herhangi bir tutsunemi olmasa bile aslında insanların yaşam alanı olamayacak bir yer olarak seçilen bir çadır kentin varlığını görüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsinin aslında insan merkezli, yaşam merkezi bir politikanın olmadığını, depremden de bir şey öğrenilmediğini gösterdiğini düşünüyoruz. Yani bu hem çadır kentlerin yerleşim alanı, hem işte hafriyatların, dere alanlarını hatta insanların içme suyuna karışma riskini de taşıyacak şekilde dökülmesinden hareketle aslında buradan bir çağrı da yapıyoruz. Hem bu çadır kentlerin daha insani koşullarda ki alanlara çekilmesi, sulak alanların aslında kendi ekosistemlerinin korunması ve doğayla iç içe yeni yaşamların kurulması ile ilgili de bir an önce önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü bu bugün bitmeyecek. Deprem bölgesinde deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Depremlerle yaşamaya devam edeceğiz ama doğayla uyumlu yaşadığımızda bunun etkilerini tüm yaşam alanlarında daha az hissediyor olacağız. O yüzden buradan çağrımızda hem çadır kentler hem de yeni bir yaşamı kurmakla ilgili Tüm önlemlerin iklim ve doğa dostu şekilde alınmasına yönelik olacak. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Bugün, yani bugün 17. gününde 10 ili aşkan ve yüzlerce yerleşim bölgesini etkileyen yüzyılın en büyük deprem felaketini yaşamış olduk. Kimi yerlerde %90'ı geçen, kimi yerleşim yerlerinde %50'leri bulan bir yıkım söz konusu. 15 milyon kadar insanı, milyonlarca canlıyı etkileyen, aslında yeryüzünün bir gerçeği olan deprem, yaşadığımız coğrafyanın gerçeği olan bir deprem bir felakete dönüşmüş oldu. Yine arkadaşlar sağ gözlemlerinden bahsettiler. Bugün en önemli sorun herhalde insanların yaşamlarını sürdürebileceği Bu yıkımdan sonra yaşamları nasıl sürdürebileceğinin çelişkisini yaşıyor olmaları. Çadır kentten de sürdürülebilir bir yaşama elverişli değil. Hiçbir çadır kent değil. Hem hava koşullarının çok soğuk olması hem çadır kentlerin kurulduğu, e, alanlar açısından da e, bu sürdürülebilir e, bir yaşam olmaktan çıkıyor. Hem hijyen koşulları doğrultusunda hem e, özel ihtiyaçların giderilememesi noktasında. Yine e, koordinasyonla ilgili bilgi Murat arkadaşımız verecek ancak e, biz burada en çok e, özellikle depremin yaşandığı gününden itibaren e, toplumsal bir örgütlenme dolayısıyla insanların hemen deprem bölgelerine giderek bir refleks göstermesi oldu. Ee, sadece bu e, temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya değil, ayrıca enkazların altından ne kadar e, insanı kurtarabiliriz şeklinde bir e, çalışma da e, gerçekleştirildi toplumlar tarafından. Yine bugün hala depremler devam ederken, e, yine yaşam koşullarının oluşturulmamasından kaynaklı insanlar hasarlı yapılara da e, girmek zorunda kalıyor. Çünkü farklı bir e, yere gitmek insanlar için şu an yapabileceği şeyler değil. Çünkü enkazın altında hala belki cenazelerini alacakları aile bireyleri var. Ve dün de Hatay, iki gün önce de Hatay'da yaşanan depremde de yine ağır hasarlı binalara girdikleri için enkazın altında kalan insanlar oldu. Ayrıca göç mevzusuna da değinmek gerekiyor deprem yaşanan bölgelerde farklı kentlere giden yani farklı kentlere giden yurtlara yerleşen ailelerin hızlıca yeniden kentlerine yaşam alanlarına dönük bir politika da geliştirmek gerekiyor. Yine şey dedik 15 milyonu etki, 15 milyon insanı etkileyen bir deprem oldu dedik ancak yine bir sürü hayvanın bir sürü canlının yaşamı da yok edilmiş oldu. Bugün galeriyada bir yıkım gerçekleştiriliyor. İçinde 14 tane can, 12 kedi, bir kuş ve bir köpeğin olduğu bilinmesine rağmen 50 metrelik bir merdivenin olmamasını gerekçe gösterilerek galeriyada bir yıkım gerçekleştiriyor. Orada kendi evi, evini paylaştıkları hayvanları binanın önünde seslerini duyurmaya çalışıyorlar ve maalesef hiçbir iç herkesin sesi kısık kalıyor ve bir yıkım gerçekleştiriyor şu an dediğim gibi toplumsal refleksle ile ilgili bilgi de Murat arkadaşımız verecek teşekkür ediyorum. Cemaam yaradır basibe yani erdüş ve kemu havalanizma tişte kozay perçe cihan pergal cihanı khu be de domine tişteki ku emweka nur qaumiye bigrendest nine le perçe iro yani hem bu muru ve bu zindiya pratik pratik pratik olarak emdiriş çok iyi ev berseva uygulamacıkız хозяйствı qatyan çıkacık nerine ekoloji emdurketin çıkacık tabi betmen diye zingeha koy mevanda kir avkastişte хозяйствı bun xızabı psarı ev erdeş xala ya kemin tuştık edi tuştık ne Taibetmen diye cinge hakı emlak dijine ev e, rastiyet nişanımda rastiyat diye mümkün ki nişanımda hala asaslık özel serir e, ev e, bazı milyon m, m, insan o e, bin milyona zin, zindiye cüda ki e, erdhecice bandor bun me dipte ki e, reverberyan navendi e, tüne bu reverberian navendiya ku dugo esqab hizbim ewe e alqas qırsqirik lüverin çara serkren dipırskireka yekemindam medik ku Saziv dezgeh evrec vakibun saziv dezgeh kutkhazan le dibar khadan irul ser piyaman hamu bajeri ardhej yekud daspeke gistne ef saziv dezgeh evrec vakibun vallat parez evrec vakibun parti evrec Mirovci bu tıtkını çıkarıp terkine öyle nişanı mı daha? Hekâre veberi ağaçcığıyı iyi ru beheştirbiya, sazıv dergeha be imzaık dışevekta ne girtana, be polis ru be kayumehnata ne seri? Ezbarım ev, enjami kuderekten ev pirhe santr çareser buna. Teni şahırdarıy aamdey, hekâ kayumdel servan buna irops ki reka khorna khorniya vigeli nedim ba de hab se hab şara daryi ku e gundane e beldane ku e ne çine seri her yekil çenciya xorna milleti peşvazidkin jibu e bir çine mine heke Ev şahıddariye ko, kayum aavetim. Seri kiye, kayum cici gidin Kaybetmen diye vigelin zane, dinamik ve er nişanı. Çe evil küçük çaba ve zane. Yek ko Ev erdeş ko. Saat beince şevakı, yek ko eşe vigeli. Hiç deken de çarı havvada erdeşçi bu, de beş şebeke da karın bıgyın, hep bıgyın ka erdeşçek bıgya hava em karın çıpkın. em irat gelo hükümete navendi kutbe her tish membat hekil saat çandada çan roştu düda, cebiyan götne mi çıpkın? Hekke rachavi mey kumu başaran, sey Ali Kari hükümet da navendi hatmen Raçavi Divavi hebin vedemi libir şaşiyek he e sazliv dezgehi vigeli yesvil e sa'd peñje şevqe bigre belki minaka qomine ka nun ishandan mirov lehember hem hamu astenkirna hevali mehin astenkirna nishan binafkirni le bedahan sala astenkirine kuwan bicuk bikin le hembe revanji saziv da gehevi geli komina hemdem ku pirskrika charaserk ve cha ve o evminak je europeva nişana ku revabbirna faji majlis meclise ku pirskrika teda niqash bikin o derd e huderman bikin e cevab ve f minak gibujmara editiste kutkavasar mejvi minake amre keven navendana hacıhi abhez bikin f hacıhine e kuderbi me bvinin f hacıhine e kuderdi me dermamkin pirskireka chorasar bikin minak bvi have bu sahet bence şevake e tevi ku Kefej jivyam e uboxim mardure ardhejbun disa jivyam negotn en bu e de de de vehiletane be vi hawi e naha emkarim bejin geneve nişanda he heke sazı nişandın juho av jubı nişan Depresyoneki çareserkininde saziyde zgee hivi geli, geli vallak paris, geli mrovhas, hamu bahvre nişanla, qominak nişandan o la hamu me bakasih zako, hevda koç çareseriyi bine, lı ev em cüve söz dedin ki, eme xo Amj vesuoz de danku je iropeva e vigale re opers greke o u navende tekrar